Evet arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz Bugün elimizde şöyle bir Saç düzleştiricimiz var Markası Babyliss Paris olarak geçiyor Şu şekilde Şimdi şunu böyle bir sıkıntısı var Şimdi kabloyu Şöyle yapıyorum Açma tuşuna şuradan basıyorum Şu an açtık Derecesini buradan Yükseltiyorum Bakın şu anda kendi kendine kapandı yani şu size tam gösteremiyorum belki ama şu kabloda bir temassızlık var. Öyle söyleyeyim. Bir geliyor bir gidiyor yani. Şimdi bunu açıp e, bir kontrol edelim bakalım kablosunda e, nerede bir sıkıntı var. Evet şimdi öncelikle şu e, şurada gördüğünüz hareket eden vida kısmı var burada. Şimdi bunu kapatalım. Şu kapakları kaldırmamız gerekiyor öncelikle. Evet. Gördüğünüz gibi küçücük e, somunlar çıktı. Şunu da aynı şekilde şuradan kurtaracağız. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi burada da yıldız tornavidıyla açma yeri koymuşlar. Şimdi bir adet yıldız tornavidamızla buradaki vidamızı söküyoruz. Evet şöyle pense yardımıyla vidamızı arkadan tutarak söktüm. Somunun arkasından iki adet şöyle küçük pul çıkıyor. Ufak pulları Kaybetmeyin bunlar önemli. Yıldız vidamızı dışarı doğru bastırarak çıkartıyoruz. Burada içerisinde bir yay var. Gördüğünüz gibi şurada arada. Bu yayın uçmamasına dikkat edin. Bu yay sayesinde açılıyor çünkü. Evet buraya kadar her şey tamam. Yayı da aldık. Şimdi burada şu üst kısım bizi ilgilendirmiyor. Sökeceğimiz kısım şu taraf. Çünkü büyük ihtimalle sorunumuz şu kabloda olduğu için şurayı açmamız gerekiyor. Şimdi burada iç kısımda gördüğünüz şöyle küçük vidalar var. Bakın. Netlemiştir inşallah. Evet onlar bakın üçgen şeklinde şu an onlar. Yani herkesin evinde üçgen bir vida sökme tornavidası olmayabilir. Evinizde <gülüyor> düz olabilecek en küçük tornavida. Yani şunun gibi tornavidalar varsa eğer şimdi bu tornavida yardımıyla burada görünen üçgen vidalarımızı sökmeye çalışacağız. Tam içine oturuyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde kolayca sökülüyor. Bilginiz olsun. Evet şu şekilde tüm vidalarımızı söktük. Şuradakilere biraz zorluyor. Şu iç kısımda. Şurada iki tane daha var. İki tane de burada. Bir tane de en başta. Şuradaki kelepçeyi çökmemiz lazım önce. Şu ileri doğru geri gelen kelepçemizi önce şöyle mandallarından ayırıyoruz. Üç adet ayak var zaten. Şu şekilde direkt yerine oturuyor. Şu kelepçe yerinden alacağız. Evet, biraz baskı uygulayarak çıkarmak zorunda kaldım. Size gösteremedim. Şu küçük vida yardım, tornavida yardımıyla şuradan şu şekilde kanırtarak parçayı çıkarttık. Şimdi tekrardan parçamızı açalım. Evet, gördüğünüz gibi parça bölündü şu anda. Yani şurada bir temassızlık var olduğunu düşünüyorum. Zaten kendisi düştü. Şu kablomuzda bir sıkıntı var büyük ihtimalle. Yani şöyle arkadaşlar şimdi bakın iç kısmını görüyor musunuz? iki adet ayrı tutacak tel var içinde. Yani iç kısmındaki küçük olan şu uçtaki pimi tutuyor. Dış kısmındaki yuvarlak olan Yaylı kısım şuraya baskı uyguluyor ki elektriği iletip ee, cihazı çalıştırabilsin. Buradaki yaylarda bir gevşeme olduğunu varsayıyorum ki şimdi birazdan tornavida yardımıyla biraz daha içe doğru sıktıracağım onları. Tornavida yardımıyla şu yaylı kısmı biraz şu şekilde bastırıp küçültürsek ve iç kısmındakini de aynı şekilde Baskı uygulayarak biraz daha küçültürsek sorunu çözeceğimiz düşünüyorum. Şimdi şöyle bir deneyelim. Evet şu an parça otur diğerine kapağımızı usulden bir kapatalım. Evet şimdi kapağımızı taktık. Şu şekilde sıkıca tutuyorum parçalar dağılmasın. Fişte kalın. Şimdi açma düğmesine tekrardan basıyorum. Evet. Bakın şu an kabloyu da oynatıyorum. Evet şu an geldi ama tekrar gitti. Tekrar gidiyor arkadaşlar. Bir daha açıp bakalım. Kontrol edelim. Evet şimdi içerideki yuvaları biraz daha daralttım. En alttaki kısmı. Ee, bir daha deneyeceğim şimdi. Şimdi fişimizi tarttım. Yani gördünüz içerisini baya bir daraltmama rağmen. Yani temassızlık olmasının bir imkanı yok orada. Muhtemelen şu kabloda bir problem var. Çünkü kabloyu ne zaman yamulsam tekrardan gidiyor. Benim elimde şimdi daha önce eski bir saç düzleştiricisinden çıkardığım şöyle bir soket var arkadaşlar. Yani Çünkü tahminimce şuralarda bir yerde bir kopukluk var. Şimdi bunu şuradan kesip bu kabloya bir bağlantı yapmayı deneyeceğim. Bu şekilde çalıştırmayı deneyeceğiz. Şimdi şuradan bir yerden keseceğim. Bunların sistemleri her zaman aynıdır. Yani Farklı olma ihtimali yok. Şimdi aynı şekilde bunun hatta biraz ucu daha ince ve uzun. Önemli olan elektriği geçirmesi yetiyor şu anda. Bakın kablo renkleri dahi aynı yani. Her şey aynı. Bunu bu şekilde buraya bir takalım. Evet şimdi burada bağlantıda gördüğünüz gibi kablo boyu baya bir kısa. Mecburen şuradan itibaren e, ya da şuradan itibaren kesmek zorunda kalacağım. Kabloyu zamanında böyle kesmişim. Herhalde kablonun neyi vardı diğer cihazın bilmiyorum ama mecburen yapacak bir şey yok. Olsun önemli olan çalışması yeterli. Şuradan itibaren kesiyorum. Evet arkadaşlar kabloyu şu şekilde yardık. Gördüğünüz gibi. Evet kahverengi bağladım. Şimdi kabloyu içeri gömüyorum. Ardından maviye aynı şekilde yapacağım. Evet kabloyu bu şekilde bağlantısını yaptık. Şimdi tekrardan buraya soketi takıp bir daha deneyelim. Evet biraz sıkı sıkıya zor oluyor. Şu şekilde ama tutturdum Gerekirse biraz yediririz plastiğini. Yeter ki çalışsın. Şöyle fişimizi hemen taktım. Evet. Şu an geldi. Şöyle bir oynatalım. Evet. Şu an gördüğünüz gibi hala çalışmaya devam ediyor. Evet Tahminleri şimdi burada olarak gibi e, bir, ben bir e, soket seçeneklerinden yürüdük. Tamirini yaptım. E, sizde tabii evet, bu soketten olmayacaktır büyük şu ihtimalle. anda. Bu görmüş olduğunuz beyaz ve e, şu sol taraftaki kırmızı kablonun birleşiminden bu e, soket kısmını yerinden lehimle söküp direkt e, kablomuzun artı ve eksi uçlarını yani işte diğer uçlarını fark etmiyor artı ve eksisi birbirine lehimleyerek e, bantlama işlemi yapıp da bu şekilde de yapabilirsiniz. Benim elimde vardı. Ben bu şekilde e, tamiratını yaptım. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Evet. Kabloyu yerine oturttuk şimdi. Ee, şöyle hareketli zaten. Evet. Vidalarımızı yerine oturttuk. Bağladık. Şu şekilde. Şimdi aynı şekilde geri topluyoruz. Şurada gördüğünüz yuvanın içine yayımızı yerleştiriyoruz. Oradan şöyle kendisi içeri geçiyor zaten. Şu yıldız vidamızı sağ veya sol fark etmiyor. Önce düz bul takıyoruz. Sonra şöyle bir tane yaylı pulumuz var. Sonra onu koyuyoruz. Üzerine somunumuzu takıp sıkma işlemine geçiyoruz. Civatayı tutup yıldız videoyu o şekilde sıkıyoruz. Tatlı sıkmak yeterli. Şu Yayımızı tekrardan yerine oturtmamız lazım. Şu şekilde önce bir ayağını oturturuyoruz. Sonra diğer ayağını. Bakın şöyle dışarıda kalıyor. Bu dışarıda kalan ayağı şuradaki yuvanın içine sokmamız gerekiyor. Evet şu şekilde oturturduk. Şimdi pimimizi kilit mekanizmamızı yerine takalım. Bunu Zaten bir ayağı kırıkmış. Direkt o şekilde oturuyor. Evet, gördüğünüz gibi oldu. Sonrasında şu koruma kapaklarımızı yerine takalım. Evet. Cihazımız tamam. Tekrardan test edelim. Evet, cihazımız tamamen ısındı. Sizin için de şöyle bir tutam saç buldum. Hemen <gülüyor> test edelim. Gördüğünüz gibi şu anda hala çalışıyor ve düzleştirici aktif. Evet, bu tamirimiz de bu kadardı, böyleydi. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp e, sormak istediğiniz başka sorular olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.